Aşağıdaki kesirleri, paydaları 10 olacak şekilde yeniden yazın. Bize verilen 3 bölü 5 ve 7 bölü 2 kesirlerinin, sırasıyla 5 ve 2 olan paydalarını 10'a, yani ortak paydaya eşitlememiz istenmiş. O halde, 3 bölü 5 ile başlamak istiyorum. Gözünüzde canlandırabilmeniz için bir dikdörtgen kullanacağım. Bu dikdörtgeni bir tam olarak düşünün. Bir tamın, 3 bölü 5'ini gösterebilmek için öncelikle bu tamı 5 eşit parçaya bölmem gerekir. Eşit olmalarına özen göstererek... Bu üçüncü parça... Evet, bu da sonuncusu. Bir tamı 5 eşit parçaya ayırdık. 3 bölü 5'i gösterebilmek için bu 5 parçanın 3'ünü boyamalıyız. 1, 2, 3. 5 parçanın 3'ünü boyayarak, 3 bölü 5'i gözümüzde canlandırmış olduk. Ama paydayı 10 olarak değiştireceğimize göre, bizden 1 tamı 5'e değil 10'a bölmemizi istemişlerdi, öyle değil mi? Yani paydamızın 10 olması gerekiyor. Şekildeki 5'te birlikleri 10'da birlik olarak gösterebilmek için, buradaki parçaları ortadan 2'ye bölebiliriz. 5 parçanın 10 parça olması için şöyle bir çizgi çizelim. Gördüğünüz gibi artık 5 parça yerine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 eşit parça var. Boyadığımız alanları değiştirmeden 5 parçadan 10 parça elde edebildik. Elimizdeki parça sayısını 2 katına çıkarmak için paydayı 2 ile çarptık. Pay içinse boyalı parçaları sayarsak 3 yerine 1, 2, 3, 4, 5, 6 parça olduğunu görürüz. O halde, payda 2 katına çıkmış olmalı. Evet, bu da 2 ile çarpılmış. Elimizdeki parça sayısını 2 katına çıkardığımızda, buradaki boyalı parçaların da ortadan 2'ye bölündüğüne dikkat etmenizi istiyorum. Payın 2 katına çıkmasının sebebi de bu zaten. Sonuç olarak, 3 bölü 5'in paydasını 10'a eşitlersek, kesir 6 bölü 10'a dönüşür. 3 bölü 5, 6 bölü 10'a eşittir. Yani aslına bakarsanız, kesri değiştirmedik. Paydasını ona eşitleyince payını da iki katına çıkardık. 3 bölü 5, 6 bölü 10 ile aynı kesirdir. 7 bölü 2 kesrinin paydasının da 10 olması istenmişti. Az önceki gibi yine şekil üzerinden gidebilir ya da 2'de 1'lerin 10'da 1 olarak ifade edilmesi için üste yaptığımızı tekrar edebiliriz. Burada paydayı 10 yapmak için 5'i 2 ile çarpmıştık. O halde 2'yi 10 yapmak için de 5 ile çarpabiliriz. O zaman çarpı 5 yazalım. 2 parçanın her birini 5 eşit parçaya ayırırsak toplam 10 parça elde ederiz öyle değil mi? Burada paydayı 10 yapabilmek için 2 ile çarptıktan sonra payı da 2 ile çarpmıştık. Bir kesrin paydasını bir sayıyla çarptığınızda kesrin değerinin değişmemesi için payını da aynı sayıyla çarpmamız gerektiğini sakın ama sakın unutmayın. Paydayı 5 ile çarptığımız için payı, yani 7'yi de 5 ile çarpalım. 7 çarpı 5, 35 eder. 35 bölü 10, 7 bölü 2 ile aynı kesirdir. Baştaki kesirlerin paydalarını 10'a eşitlediğimizde, 3 bölü 5, 6 bölü 10, 7 bölü 2 de 35 bölü 10 haline geldi.